Selamlar arkadaşlar, OBS eğitim serimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte sahneler arası geçişlerde kullanabileceğimiz geçiş efektleri nasıl oluşturulur, bunları nasıl ekleyebiliriz bunu göreceğiz. Aynı zamanda açıklama kısmına iliştireceğim linkten, ki bu muhtemelen Google Drive linki olur, şu an için henüz upload etmedim, sizler için onun üzerinde geçiş animasyonu hazırladım. Bunların arasından hoşunuza gidenleri gönül rahatlığıyla kendi yayınlarınızda geçiş efekti olarak kullanabilir. Eğitim videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, sahnelerimizi hazırladık ve bir eksiğimiz kaldı. Nedir bu? Tabii ki de sahneler arası geçiş efektlerimiz. OBS'te default olarak gördüğünüz gibi sahne geçişleri kısmında... Soldur, Kaydır, Stinger, Fade to Color, Luma Vibe, Gölge gibi seçenekler var. Bu seçeneklerin bazıları sizde olmayabilir. Bunu, Bu seçeneklerin bazıları sizde olmayabilir. Çünkü bende bazı pluginler mevcut olduğu için o pluginler ile OBS'ime eklenen bazı efektler var. Pluginler hakkında da bilgi almak istiyorsanız diğer videolarıma bakarak plugin incelemelerimi izleyebilirsiniz. Şimdi soldur efekti gördüğümüz gibi... Şu şekilde hafif soluyor ve diğer sahne geliyor. Kaydır geçiş efektini eklediğimizde de gördüğünüz gibi böyle bir geçiş oluyor. Bunların sürelerini süre kısmından azaltıp arttırabiliriz. 1000 milisaniye yaptığımızda geçişin tamamının 1 saniyede gerçekleşmesi gerektiğini söylemiş oluyoruz. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi 1 saniyelik bir süreçte bu şekilde sahnemiz geçiyor. Bunun haricinde bizler özel geçiş efektleri ekleyebiliyoruz. Bunlardan bir tane ekleyelim sizlerle birlikte. Kendimiz bir geçiş efekti ekleyeceksek eğer burada Stinger kısmını kullanmamız gerekiyor. Ekle Stinger diyoruz. Ve tamam diyoruz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz geçiş efektini burada göz at kısmından ekliyoruz. Geçiş efektimi ekledikten sonra süre kısmına 1000 milisaniye yazıyorum. Bu süre kısmı sizin hazırlamış olduğunuz geçiş efektinin süresine göre değişkenlik göstermektedir. Yani 2 saniyelik bir geçiş efekti kullandıysanız... 2000 milisaniye olarak girmeniz gerekmektedir. Bizim bu geçiş efektimiz 1 saniyede gerçekleşen bir geçiş efekti olduğu için 1000 milisaniye olarak bunu ayarlıyorum ve tamam diyorum. Sonrasında hemen sahnemi değiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi... Bu şekilde bir geçiş efekti olmuş oldu. Aynı zamanda bu geçiş efektlerini sahnelerinize göre farklı farklı yapabilirsiniz. Mesela Just Chat ekranından oyun sahneme geçerken farklı bir geçiş efekti. Oyun sahnemden video sahneme geçerken farklı bir geçiş efekti olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için eklememiz gereken Transition Plugin diye bir plugin mevcut OBS'in. Bu plugin'in incelemesi kanalımda mevcut. Şuraya bir yere böyle boncukla iliştiriyorum. O plugin videomu da izleyerek çeşitli geçiş efekte ayarları yapabileceğiniz plugin'i OBS'nize ekleyebilir ve bunu kullanabilirsiniz. Geçiş efekleriyle alakalı anlatabileceğim şeyler bu kadar. Aynı zamanda aşağıda bulunan linkten sizler için hazırladığım sizlere ufak bir armağan olacak geçiş efektlerini indirip gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer eğitim videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız.